Evet sevgili EYT'liler, hoş geldiniz kanalıma. Dün bir videoda haber yaptım, tüm Türkiye'de ses getirdi. Neden? Çünkü mantıklı temeller, varsayımlar ve sonuç işe içeren bir videoydu. Neydi? Yıllarca kronikleşmiş, sorunların biriktiği, EYT konusunda dik duran, EYT konusunda sağlam duran bir yayın yaptım. Ve yapılabileceklerin artık gerçekliklerin sonuna gelindiğini, EYT'nin artık sona geldiğini, çözüme noktasına geldiğini ve bu toplumsal haykırışın artık hay denemeyecek boyuta geldiğini ve bunun da anketlerde kendini gösterdiğini. büyük şehirleri kaybetmek istemeyen iktidarın da buradaki sonuçtan EYT'yi ve askeri ücreti çıkardığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dünkü yaptığım canlı yayında ben hep ekonomik temelli konuştum. Geçen bedelli planımı da sunmuştum. Ama burada EYT'nin kaynağını açıklıyorum arkadaşlar. EYT'nin kaynağı nedir biliyor musunuz? Geçenlerde hatırlar mısınız? Emeklilerimize ikramiye geldi. Emeklilerimize ikramiye verildi. Her sene 2000 TL. Nereden geldi bu paralar diyeceksiniz. Arkadaşlar devletimiz para bastı. Evet yepyeni paralarla ikramiyelerini aldı emeklilerimiz. Sıfır paralarla. He diyeceksiniz ki para basmak kötü O zaman soruyorum arkadaşlar Batı ülkelerinde Başta Amerika'da para basmak her zaim var O zaman ülkemizde yerli yerinde Bağımsız bir ülke Kendi ihtiyaçları için Para basabilir değerli arkadaşlar Yeter ki piyasada dönsün Bu para ölü alanlara değil ki EYT vatandaşı Kobilerle Esnafla ve bütün Harcama kanallarıyla Aldığı parayı zaten Verginin kesildiği piyasada eritecek ki Ve tekrar aydına kadar Demek istediğim şu arkadaşlar Şimdi size sesleniyorum Şimdilik diyorum ki Merkez Bankası Para basacak Evet yanlış duymadınız Merkez Bankası para basacak sevgili arkadaşlar Neden para basacak En son Seçime birkaç gün kala EYT ile ilgili Ciddi adımlar atılacak ve bu ciddi adımlar Ankara'yı ve İzmir'i isteyen kim tarafından atılacak? Hükümet tarafından atılacak. Birkaç gün kala saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan bu konuda beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklama yapacak olması sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Hepinize şunu belirtmek istiyorum. Yaptığım hiçbir varsayımın, bir iletimin, bir haberin, bir duyumun İçini doldurmadan yayınlamam. Burada EYT'li kardeşlerim Merkez Bankası'nın para basacağını ilan ediyorum. Ve bunun sonucunda ne olacak? Askeri ücretler sevinecek. EYT'li emekli olan kardeşlerimiz yüzleri gülecek sevgili arkadaşlar. Evet EYT'li kardeşlerimizin yüzleri gülecek. Ne mutlu EYT'li kardeşlerimize. Ne mutlu hepsine sevgili arkadaşlar, ne güzel değil mi, ne müjde değil mi sevgili arkadaşlar. Bu yüzden hepinizden isteğim şu sevgili arkadaşlarım, isteğim şu, elinizden geldiği kadar bu süreçte bizim gibi duyarlı seslere destek olun. Elinizden geldiği kadar bu duyarlı ve bugün seslere destek olun sevgili arkadaşlar. Ne güzel değil mi Ju haykırış Merkez Bankası eğer seçimden önce bu para basımını gerçekleştirdiğinde EYT'li kardeşlerimiz için artık maddi sorun da kalmayacak. EYT'li kardeşlerimiz kazandıkları parayı piyasada eminize edecekler. Bu para çarkı çeşitli iş kararları da harekete geçirerek hem işsizliği önleyecek. Hem ara ürün e, arasındaki e, ürün satışı ve daralmayı genişletecek ve bunun yanında piyasada para sirkülasyonu sayesinde ekonomik büyüme gelişleyecek. Yani zarar yok, fayda var. Para basmama fobisi, Batı'nın bize verdiği, dikte ettiği bir psikolojik harptir. EYT konusunda kaynağı oluşturan, konjöktörü iyi okuyan, Anketlerdeki, iktidardaki oy düşüşünü, EYT gibi milli konulardaki eksikliğe bağlayan güçlü haykırış, gerçekler dünyası gerçekten hepinizin gönül oldu. Buradan birçok EYT'li kardeşime sesleniyorum. Ne diyorum EYT'li kardeşlerim? Diyorum ki, neden, neden bu konuda Yaklaşımınız Neden farklı Neden bu konudaki yaklaşımınız Hep evhamlı Sistemli Ben konjöktörü okuyan Anketlerin sonucu Önünüze seren Ve büyük şehirleri EYT'siz alamayacağı kesinleşen Bir durumdan bahsediyorum Sevgili arkadaşlar Hepinize sesleniyorum Bu süreçte Hakkınızı ve hukukunuzu. Gerçekler dünyası mantığıyla buyurun. Ete anketlerde evet büyük şehirlerin kaderini belirleyecek. Askeri ücretler kaderini belirleyecek. Para basımında askeri ücrete faydası ne? Arkadaşlar teşvikler var. İstihdamı teşvikler var. Bu gibi teşvikler var. Bunlar da kaynak meselesi. Ne diyoruz? Devletimiz biz. Bu konuda refleksini gösterecek. Benim beklentim de arkadaşlar bu. Merkez Bankası EYT'nin miladı olacak. EYT'nin ilacı olacak. Yorumlarda geçmişe dönük söylemsel sistemler, üzüntüler, söz verip tutmayanların karşısındaki sistemler tabii ki haklısınız. Ama ben de diyorum ki sevgili arkadaşlar. Bedelli EYT planın bir kenara dursun. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın veya bir hükümet yetkilisinin açıklayacağı bu müjde de büyük puntolarla haber olacak bu müjde de EYT'li kardeşlerimden tam destek bekliyorum. Gerçekler dünyası sadece söylem yaparak gönlünüzü almayı değil, sizin gönlünüzü alırken bu müjdenin içini doldurmayı da bilmektedir. Türkiye güçlü ve kudretli bir devlettir. EYT'nin çözüldüğü bir hükümet, işte EYT'nin çözüldüğü bir sistem gururumuzdur. Bizim onurumuzdur sevgili arkadaşlar. Bunu böyle biliniz. Parti söylemi yapmadan, ideolojik saplantılara girmeden tek de partinizin cebiniz olduğunu Bilesiniz sevgili arkadaşlar Siz mutluysanız biz mutluyuz Siz ümitliyseniz biz ümitliyiz Değerli arkadaşlarım Bu yüzden Hepinizden beklentim Merkez Bankası'nın Para basımında Bu konuyu çözecek kudrette olduğunu Ve bunu emekli ikramiyelerindeki Para Basmadan Gördüğümüzü Söylemek istedim. EYT'nin Bayram Günü 29.03.2019 EYT'nin Hatıralarına Bakma Günü EYT'de Sona Gelildi Sözlerini Duyma Günü Gerçekler Dünyası Sizi Seven Yürekler Günü EYT'nin Adı Şudur Sevgili Arkadaşlar EYT'nin adı, emekliliğe yakışan topluluktur. EYT'nin adı, vefadır, emektir, alın teridir. EYT'nin partisi, cüzdanıdır. Cüzdanını tutmaktadır. Kimsenin emirleri değildir. Sorununu çözene teşekkür edecektir. Bu toplumun öz bebeğidir. EYT bu toplumun göbeğidir. Sevgili arkadaşlar, sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Yılmayacağım. Hiçbir önerimi boş bırakmayacağım. Duyumlarımı hemen sizinle paylaşacağım. Unutmayın. Güçlü ve gizli ve titiz bir çalışmalar. Geçime ramak kala büyük şehirleri garantilemek isteyen Gitmemesini istiyor. hükümetin tahamlesini heyecanla bekliyor. EYT her gün konuşulacak. Ta ki çözüm denene kadar. Bu günlere bir özlemle de anacağız. Değerli kardeşlerim.